3 Otogaz'dan herkese merhabalar. Bir tekleme sorununa karşı karşıyız. Birçok firmaya gitmiş ama çözüm bulamamış. Aracımız benzinde giderken bir sıkıntı yaşatmıyor. Lakin LPG geçtiğinde ciddi anda teklemeler, kerkimler yaşanmış. bizi şikayetleri bu durumdaydı. Motorunun dahil söküleceğini, spoplardan kaynaklanabileceğini dair söylemişler. E, motorcu otomatikmen benzinde yapmadığı için işi LPG'ye yönlendirmiş ama birkaç LPG'ye dolaşmış, sıkıntıyı bulamamışlar. Yalnız sıkıntının e, sebebi çok basit bir buji. Zamanında değiştirilmeyen buji. E, 20 binde bir, yaklaşık 20 binde bir, her iki bakımda bir bujilerin mutlaka değiştirmesi gerekiyor. E, üzerinden söktüğümüz buji yani yaklaşık bir 80 bin kilometre falan bu arabanın üzerine yol gitmiştir. E, Bayağıdır bu sıkıntılar yaşanıyor ve kimse tarafından çözülememiş. Gelmiş aslan e, sıkıntı çok basit bir işlem bujinin değişimi. Bu üzerimizi değiştirdik. Kablolarımız da aynı şekilde ömrünü doldurduğu için buji ve kablo değişimi yaptık. Aracımız gayet güzel, şu an çalışmasına herhangi bir sıkıntı yok. Bujilerimizi değiştik, sıkıntımızı tamamıyla çözdük. Bujilerin mutlaka 20 binde bir sökülüp bakılması ve değişimi gerekiyor. Üzerinden söktüğüm buji bu. Buji özelliğini tamamıyla yitirmiş. Üzerinde kullanılan buji NGK'nın kendi orijinal bujisi ama e, özelliğini yitirildiğinden kaynaklı tekleme sıkıntısı yaşatmış aracımızda. Bujilerimizi değiştik. Aracımızın sıkıntısını giderdik. Benzinle ve LPG'de sorunsuz bir şekilde kullanılabilir şu an. Bu ve bu tarz arızaların çözümü için servisimizi bekleriz. Hayırlı sürüşler.